Evet, genel Türkiye'nin tarafsız anhaber bilgileriyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık tarikhaber.com anhaber başlıyor. Yaklaşık 21 kadar bu ekranlarda gün önüne çıkan geliştirilir. İstiyar için paylaşacağız verdim. haber bilgilerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak. sosyalcep cep tarikhaber, Pinterest tarikhaber, ilan tarikhaber. TikTok, Tarık Haber TV, Facebook, Tarık Haber LinkedIn Tarık Haber. Eee yay Tarık Haber. Tumblr Tarık Haber insanı Tarık Haber Twitter, Tarık Haber Reddit, Ground Type 308 YouTube Tarık Haber TV ve Gömer Tarık massapire yayık. Diğer sosyal medya kanallarımızı tarayacak olursak ee, örneğin Big olayda yayındayız. Big Olay'daki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz tercihler.com canlı yayında yayındayız. Canlı yayın kanalımız Tark Haber TV'den bizlere takip edebiliriz. Türkiye'de yayınlar ister dostlar like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz Twitch'te yayındayız. Değerli dostlar, T.V. kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilir. Hoş buluyoruz ya değerli dostlar, Popo Kanalımız Tarık Abay TV'den Mızrağa Şapir. Genel yani Twitter'da sohbet oları var biliyorsunuz. Twitter'dan da sohbet oguları kısmından bizleri takip edeceğiz. Değerli izleyenlerik haberimize geçiyoruz. Kızıl Meydan bu sloganla yankılanıyor. 1-2-3 URA deniyor değerli izleyenler. Son dakika haberi böyle Rusya, Luhans, Donets, Zaporjiya ve Hernos'u ilhak etti. Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu. 1-2-3 URA deniyor. Son dakika haberi var. Rusya, Luhans, Donets, Zaporjiya ve Herson'un ilhakını dünyaya ilan etti. Ses getiren imzaların adından bahsediyor. Başta olmak üzere birçok batı ülkesi Rusya'ya tepki gösterip yeni yaptırım kararları aldı. Dünyanın Rusya'ya tepki gösteren sırada Putin'in Kızıl Meydan'da yaptığı kutlama görenler ise gündeme damga vurmuş. Dünya. Son dakika Rusya, Nuhans, Gönet, Zafoviç'e ve her sonunu ihlal etti. Kızıl Meydan'daki kutlama yapıtı sözleri damga vurdu. 1, 2, 3 uğrağı. Son dakika Rusya, Luhans, Donetsk, Zaforucia ve her sonunu ilhak etti. Kızıl Meydan'daki kutlama yapıtı sözleri damga vurdu. 1, 2, 3 uğrağı. Son dakika haberi Rusya, Luhansk, Donetsk, Zaforucia ve sonunu ilhakını dünyaya ilan etti. Ses getiren imzaların ardından başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok Batı ülkesi Rusya'ya tepki gösterip yeni yaptırım kararları aldı. Dünyanın Rusya'ya tepki gösterdiği sırada Putin'in Kızıl Meydan'da yaptığı kutlama görüntüleri ise gündeme damla Son dakika, Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, son ve Zaferice'yi resmen ilhat etti. Moskova'da düzenlenen törenler konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kararını tüm dünyaya duyurdu. Rus lider, dört bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız ufadelerini kullanırken, Ukrayna ve batıya önemli mesajlar verdi. Ki yönetimine de seslenen Putin, müzakere çağrısı yaptı. Kızıl Meydan'da görkemli kutlama Rusya devlet başkanı Putin dört bölgenin ilhakını resmiyete kavuşturan imzaların ardından Rusya'nın sembolik meydanı Kızıl Meydan'a gidip kutlamalara katıldı. Kutul kutlamalar sırasında zafer bizim olacak dedi ile ura sloganı arttı. Bu, Rus dilinde yaşasın veya orayı anlamına gelerek zafer kutlamalarında söylenmesiyle biliniyor. Rusya devlet başkanı Putin, dört bölgenin ihbarına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Putin her zaman Rusya'nın vatandaşı olacaklar. Ortak bir kader ve tarihi paylaştığımız kesindir. Kimse bunu yok edemez. SSCB'nin dağılmasından sonra herkes bunu istiyordu. 1991'den sonra bir hayaldi bu." İnsanlar burada halklarından uzaklaştırıldı. SSCB artık geçmişte kaldı, geçmişi de geri getiremeyiz. Rusya bugün bunu istemiyor ama milyonlarca insan kendilerini Rusya'nın bir parçası kabul ediyor. Bu insanlar yeniden gerçek köklerine dönmek istiyor. Batılılara şunu hatırlatmak istiyoruz. Bu bölgelerde yaşayanlar her zaman Rusya'nın vatandaşı olacaktır. Bu zorluklara karşı Rusya'ya bağlıklarını korudular, bunu hiç kimse yok edemez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz. Bu karar verilmiştir ve Rusya bu kararı tartışmayacaktır. Buradaki halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Biz topraklarımızı her türlü imkanımızı kullanarak savunacağız. Buradaki vatandaşlarımız için elimizdeki her şeyi kullanacağız. Buralardaki okulları, sosyal tesisleri yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güvenliği sağlayacağız. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi buradaki insanların da güven içinde yaşamalarını sağlayacağız. Özel operasyonumuza katılan askerlerimize seslenmek istiyorum. Gönüllü olarak orduya katılanlara düşman kimdir anlatmak istiyorum. Ukrayna halkının onların yönetenlerin insanlık içinde istediklerini görmelerini istiyorum. Kiev e Müzakere Çağrısı Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Batıya asla boyun yemeyeceğiz. Çökeceğimizi düşündüler. Rusya'nın umutsuzluğa kapılacağını zannettiler ancak Rusya yeniden doğdu. Batı ellerindeki tüm imkanlarla elimizdeki bu ülkeyi elimizden almaya çalıştılar. Batıya asla boyun yemeyeceğiz. Biz Rusya olarak çökmedik, ayaktayız, her zaman gibi gibi dimdik ayaktayız. Bu sebeple Rusya'nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm ülkelerin özgürlüğünü elinden almak dışında bir hedefi Bazı ülkeler korku ve baskı altına alınıyor. Tek istedikleri tüm dünyadan çıkar sağlanan. Bu savaşın sebebi de Batı'nın Rusya'nın özgür olmasını istememesi. Bizim kolonu gibi onlara köle olmamızı istiyorlar. Bizim iyi olmamız onlar için tehdit. Bizim iyi olmamız onlar için bir tehdit. Biz Rusya'nın gelişmesini sertlemesini istiyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Dünyayı ele geçirme çabaları birçok kez Rus halkının çabasıyla boşa çıktı. Biz halkımızı korumaya devam edeceğiz. Düşmanlarımız yaptıklarının sonucu olmayacağını düşünüyorum. Küresel anlaşmalara artık saygı gösterilmiyor. Bizi aptal sanıyorlar. Bizi aptal yerine korumak istiyorlar. Binlerce yıllık Rusya medeniyeti asla başka birine bölünemeyecektir. Dünyada ve batıda Rus karşılığını görüyoruz. Rus kültürüne düşmanlığı görüyoruz. Kendi geçmişteki suçlarını bırakın kabul etmeyi bunları başkalarının üstüne yıkıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Kızılgerilileri nasıl yok ettiklerini, Çin'e insanlık dışı adımlarını kabul etmiyorlar. Biz bunlara hep karşı çıktık. Zelenskiyi, Putin'e kapıları kapattı. Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. Ülkemiz sönügecilik hareketin karşıtı olarak her zaman günlük hayatta duymuştur. Bugün gördüğünüz durum ülkemizin sömürge haline gelmesine izin vermediğimiz için. Rusya'ya karşı birçok müdahale planlandı. 20. yüzyılın sonunda Batı bize saldırmayı başardı. Dost dediler, ortak dediler ancak bize hep sömürge gibi davranmaya çalıştılar. Batı düzeni kesinlikle özgür değildir. İki yüzlüdür ve yalanlarla doludur. Amerika Birleşik Devletleri mükeher silah kullanmış teknikidir. Geçmişte yapmış olduklarının hiçbir mantığı yoktur. Atom bombaları ile kentleri yok etmenin hiçbir sebebi yoktur. Onların tek amacı düşmanlarını yok ettikleri gibi Rusya'yı da yok etmek. Yoksul ülkelere gıda sağlamalıyız diyorlar ancak bu batıya gidiyor. Sadece yüzde %5'i fakir ülkelere gidiyor. Onlar trajediyi kullanarak kendilerini güçlendiriyorlar. ABD'nin hız, enerji ve sanayisini rehrettiklerini biliyorlar. Onlar Avrupa pazarını sadece kendilerini istiyorlar. Bizi düşman görüyorlar. Uluslararası bir boru hattında patlama yapıyorlar. Bunun kimi fayda sağladığını herkes biliyordu. Amerika Birleşik Devletleri kendi yasalarını kendi çiziyor. Ama kaderde de temeldeki fikir de aynı. Yüzlerce askeri üstten söz ediyoruz. NATO genişletiliyor. Askeri bağlantılar kuruyorlar. Otomatik olarak bizi düşman görüyorlar. Onlar sözde itilalden bahsediyor. Bir trajediden diğerine sürükleniyorlar. En yakın komşularımız bile bizi şaşırttı. En yakın komşularımız bile bizi şaşırttı. Batı uzun süredir bunu yapıyor. Rusya'ya yaptırımlarla dünyayı kendi şartlarına göre yeniden inşa etmeyi planlıyorlar. Ancak bunun böyle olmadığını gördük. Şu anda her şey şantaj üzerinden işliyor. Bu yöntemler bilinçli uygulanıyor. Onların kendilerine olan güvenleri şaşırmalarına da yol açıyor. Batıdaki gerçek bilgi ise seçip, bir yalanı ne kadar söylerlerse o kadar gerçek hale geliyor. Bize bu da lazım ve buradaki enerji tedariki de çok kilit. Avrupa'daki vatandaşlarını daha kalın giyinmek için ikna etmek zorundalar. Neden bu hale geldiler? Batı elitleri enerji krizini çözmek için yapıcı bir adım atmıyor. Bu onların suçudur. Biz bu sorunu adil olmayan bir şekilde çözmek istemiyoruz ama bu onların bildiği çözüldür. Birinci ve iki dünya savaşı sonrası bir buradan patlak verdi. Doların gücü tırmandı, 80'lerdeki krizle bunun daha da kötü oldu. Batı evindeki imkanlarla bunu aştı. Ülkeler başkasının ve fahını olarak kendi eksiklerini gideriyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çipras Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.20'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. 2021'de fırsatı kaçırdık dedi. Çipras'tan Flash Türkiye sözleri geldi. Çipras'tan Türkiye'ye ilgili Flaş sözleri geldi. 2021 yılında fırsatı kaçırdık dedi. Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Zahir lideri Alexis Çipras katıldığı programda çok konuşulacak sözlere imza attı. Birçok takyiz ABD üstleri konusunda eleştiren Çipraz Türkiye ile ilgili de konuştu. Çipraz Türkiye ile 2020 yılında yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılması fırsatının kaçırıldığını dile getirdi. Haber. Haber. Dünya. Çipraz'dan Türkiye ile ilgili flaş sözler. 2021 yılında fırsatı kaçırdı. Çipraz'dan Türkiye ile ilgili flaş sözler. 2021 yılında fırsatı kaçırdı. Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Sisin lideri Alexis Çikras katıldığı programda çok konuşulacak sözlere imza attı. Müttefikis yönetimi Amerika Birleşik Devletleri müşterisi konusunda eleştirilen Çikras Türkiye ile ilgili de konuştu. Çikras Türkiye ile 2021 yılında yeni bir günlük bilgi anlaşması yapılması fırsatının kaçırıldığını bile getirdi. ATV kanalındaki programa konuk olan Çikras, Yunanistan hükümetinin ekonomi ve dış politika alanlarındaki icraatlarını değerlendirdi. Çiftçis, Ulusal Güvenlik Hakları konusunda tüm Yunan halkının bildiği içinde olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği mülklerle ilgili anlaşma konusunda süresiz olan bu anlaşma karşılığında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden destek anlamında hiçbir garanti almadığı eleştirisini getirdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs boş durmuyor. Yeni provokasyon, bunun vekiller silahlandı. Yılan hükümetinin benzer şekilde Fransa ile yaptığı savunma işbirliği anlaşmasıyla beklediği desteği de alamadığını savunan Çipras, Türkiye ile 2021'de yeni bir günlük birliği anlaşması yapılması fırsatının kaçırıldığını söyledi. Türkiye'yi anlaşmayla bağlamaya çalışmamakta kötü etti. Alexis Çipras, Avrupa Birliği'nden 2021'de Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına gitmesi kaydıyla yapılacak yeni bir Türkiye-Günlük ye Birliği Anlaşması talep ederek, Ukrayna sorunun üzerine deniz rolü artmamış olan Türkiye'yi, anlaşmayla bağlamaya çalışmamakla kötü ettik diye konuştu. Miçotakis anketlere güvense seçime giderdi. Yunanistan Başbakanı Kiryapos Miçotakis'i önde gösteren anket sonuçlarına güvenmediğini de belirten Çikras, ülkede anketlere asıl güvenmeyen kişi Miçotakis. Çünkü eğer 8 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan önde olsaydı kendisi seçime gitmez miydi? dedi. Hükümetin ekonomik politikalarını da eleştiren Çikras, kendi iktidarlarının Yunanistan'ın iflas etmek üzere olduğu özel şartlardaki bir döneme denk geldiğini hatırlatarak, o dönemde politika uygulama imkanının, seçilmiş hükümeti değil Troika'ya ait olduğunu uyguladı. Çikras, Sinrıza iktidarı döneminde borçların özlenmesi ve bütçe fazlası verilmesi için harcanan çabaların bugün daha kötü bir ekonomik tablo oluşmasını önlediğini iddia etti. Enerji enflasyonu Yunanistan'da %62. Yunanistan'da pahalılık sorununa dikkati çeken Çikras, enerji ve Avrupa'da benzeri olmayan bir enflasyonumuz var. Enerji enflasyonu, Yunanistan'da %62, Avrupa'da %39. ufadelerini kullandı. Çikras, Avrupa'da enerji şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik bir eğilim olduğuna işaret ederek, Michotakis'in enerji fiyatlarında uyguladığı politikayı da yetersiz bulduğunu sözlerine ekledi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.20'ye kadar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Yer yerinden oynadı çünkü Ukrayna resmen duyurdu. Putin olduğu sürece dedi değerli Ziyane. Son dakika göre Zelenski resmen duyurdu. Ukrayna NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı. Son dakika göre Rusya Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Tersom ve Zaporgiye resmen ilhak etti. Zelenski bu adıma çok sert bir karşılık verileceğini duyurmuştu. Ukrayna'nın bir hamle daha geldi. Zelenski'nin NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunduklarını açıkladı. Rusya ile ilgili ser sözleri söyleyen Zelenski, Ukrayna Putin Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Dünya. Son dakika Zelenski'yi resmen duyurdu. Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı. Son dakika Zelenski resmen duyuldu. Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı. Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Erson ve Zapoviye'yi resmen imhat etti. Zelenski bu adıma çok sert bir karşılık verileceğini duyulmuştu. Ukrayna'dan bir hamle daha geldi. Zelenski, NATO üyeliği için resmen başlığını da bulunduklarını açıkladı. Rusya ile ilgili sert sözler söyleyen Zelenski, Ukrayna... Rusya'nın devlet başkanı olduğu sürece Rusya ile herhangi bir müzakere yapmayacak. Yeni başkanla görüşeceğiz ifadelerini kullandı. Son dakika, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaferucia ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılımı yönünde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in, Kremlin Sarayı'nda yaptığı törenin ardından Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir hamle geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bahseden Zelenskiy, 24 Şubat'ta, Ukrayna'ya büyük çatlı bir saldırı başlatıldı. Biz önlemeseydik Rusya topraklarımızda durmayacaktık. Baltık devletleri, Kolonya, Moldova ve Gürcistan, Kazakistan gibi diğer devletler saldırı altında olacaktı. Rusya, Avrupa ve Asya'nın çeşitli halklarına boyun edildiğini iddia etti. Bu yönteme 6 ay önce başlıyordu. Bu Rus Ukrayna'da son buluyor. Kilim, Çernil, Azoristal. Sumi ve Harkov bölgelerinde yıkıldı. Nurgus onlardan kurtardıklarımızla, Donbass'ta, Ukrayna'nın güneyinde ve kırımda kırılacak. Sadece ülkemiz toprakları değil yaşamın kendisi, insanlık ve adalet kurtarılacak. Rusya bunu zaten biliyor ve gücümüzü hissediyor. Bu yüzden acele ediyorlar. Bu ilhak girişimi saçmalığına ve onlara ait olmayan bir şeyi çalmaya çalışıyorlar. Cinayet, tacit, Şantaj ve yalanlarla tarihi yeniden yazmak resmini sınırları yeniden çizmek istiyorlar. Ukrayna buna izin vermeyecek ifadelerini kullandı. Rusya, Wuhan, Bonnet, Zaporozhye ve her sonunu hak etti. Putin, ne Ukrayna ne Batı elimizden alamaz. Putin'den başka bir liderle müzakereye hazırız. Zelenskiy, NATO'ya hızlı bir şekilde katılma yönünde başvuru yapacağını söyleyerek, Ukrayna müzakere çabalarının öncüsüydü ve olmaya da devam edecek. Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif eden devletimizdir. Rusya devlet başkanı ile bunun imkansız olduğu açık. Onur ve dürüstlüğü olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız. Ancak başka bir Rusya devlet başkanıydı. Gerçekte elde ettiğimiz her şeyi yasal olarak belgelemeliyiz. Ukrayna'da demokrasinin kaderi tıranlıkla karşı karşıya kalınarak belirlenir. Devlet sınırlarımızın gücüyle, tüm Avrupa devletlerinin sınırlarının gücünü burada güvence altına alabiliriz. Başka hiç kimsenin kutamıza savaşı geri getirmeye cesaret edemeyeceğini garanti edebiliriz dedi. İddi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İranda 9 yabancı uyruklu tutuklandı. Putin'den zehir zembelek açıklamalar. Kanlı devrime hazırlanıyor. Dünyaya duyuldular. Dört bölge Rusya'ya bağlanıyor. En çok aranan haberler. İletişi. Yardım. İyilik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Son dakika haber. Spor. Pastralık. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık. 21 değerli izleyenler 20'ye kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı işte altın ve para dolu çantanın sonu değerli izleyenler İstanbul'da film gibi olay yaşandı. Polis kovalamaca da kaza yaptı. içi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar. Aksiyon film sahnelerini aratmayan olay İstanbul'da akşam saatlerinde gerçekleşti. Sancak TV'de kuyumcu hırsızları kovalayan motosikletli polisler başka bir araca çarparak kaza geçirdi. Tam kurtulduk diye sevinen hırsızlar arkalarında bu kez başka ekip görünce elindeki çantayı araçla birlikte bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Hırsızların bıraktığı çantanın içinde para ve altın olduğu tespit ediyoruz. Haber. Haber. Yaşan. İstanbul'da film geliyorlar. Polis da kaza yaptı. İçik para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar. İstanbul'da film geliyorlar. Polis da kaza yaptı. İçik para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar. Aksiyon film sahnelerini aratmayan olay İstanbul'da akşam saatlerinde gerçekleşti. Sancak Sancaktepe'de püncü soyan hırsızları kolalayan motor polisler başka bir araca çarparak kaza geçirdi. Tam kurtulduk diye sevinen hırsızlar arkalarında bu kez başka ekipleri görünce elindeki çantayı araçla birlikte bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Hırsızların bıraktığı çantanın içinde para ve altın olduğu tespit edildi. Sancaktepe'de bir eve hırsız olarak giren iki şükleliği takip eden motor polis ekipleri, kazaya karıştı. Kazada iki polis hafif yaralanırken, şüklemiş almışlar altın ve para dolu aracı bırakarak kayıplara karıştı. Polis kaza yaptı. Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktepe Meysal Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk duyuncuya hırsızlık için giren iki şüpheli altın ve paraları çalarak kaçmaya başladı. İlpar üzerine harekete geçen motor polis ekipleri, şüphelileri takip ettiği esnada kazaya karıştı. Kaza sonrası şüpheliler buzda olay yerinden kaçarken hafif yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Altın ve içi para dolu çantayı bırakıp kaçtılar. Olay yerinden kaçan şüpheliler, bir başka polis ekibi tarafından takip edildiğini anlayınca içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Araç içerisinde inceleme başlatıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler için ise yakalama çalışması başlattı. Görgü tanı o anları anlattı. Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hasan Güngür, şüpheliler polisten kaçıyor. Polis ekipleri de o esnada ara sokaktan çıkan araçla kazaya karışıyor. Hırsızlık yaptıkları söylenen araçtakiler kaçmaya devam etti. İleri de aracı bırakmışlar. İçinde de para ve altın varmış dedi bildiği ana sayfaya dönmek için tıklayınız ısırda sonrası ol ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21 20'ye kadar ve diğer haberlere geçiyoruz en az 1 milyon euro Galatasaray mahkemeye verdi değerli isteyenler Galatasaray vurma için harekete geçti en az 1 milyon euro. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un talimatıyla birlikte yeni transfer edilmesine rağmen kadroşu bırakılan ve listeye yazılmayan Burma için Galatasaray'ta evlilik sarı kırmızılarda yaşadığı çıkışın ardından Alman ekibi Reber Herzlink 15 milyon euro gibi bir bedelle transfer olan yıldız oyuncu için mahkeme yolu gözüktü. Spor. Spor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Burma için harekete geçti. En az 1 milyon euro Galatasaray, bu için harekete geçti. En az 1 milyon euro. Fenerbahçe'de Jorges'e susun talimatıyla birlikte yeni transfer edilmesine rağmen kadro dışı bırakılan ve listeye yazılmayan duma için Galatasaray devreye girdi. Sarı Kırmızılılarda yaşadığı çıkışın ardından Alman ekibi VVVB 15 milyon euro gibi bir bedelle transfer olan Yıldız oyuncu için mahkeme yolu gözüktü. Hmm. Hollanda'nın PSV Elbowen takımından sarı ilacı verkinlere transfer olan Portekizli futbolcu Ruma ile ilgili gelişmeler yaşanıyor Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve en az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynamayacak olan Ruma için Galatasaray hata geçti. Galatasaray Mahkeme'ye verecek. Galatasaray'ın Leipzig'i mahkemeye verdiği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, Ruma'yı Leipzig'e gönderirken yapılan anlaşmada, Almanya'da oynanacak bir hazırlık maçının gelirinin tamamının Galatasaray'ın kasasına girileceği belirtilmişti. Maçın oynanmaması durumunda ise Leipzig'in ceza olarak Sarı Kırmızı'lara 1 milyon euro ödemesi yazılmıştı. Maç oynanmadı Bu maçın oynanmamasından dolayı Galatasaray'ın devreye girerek Leipzig'i dava ettiği öne sürüldü. Yapılan dava sonrası çıkan sonuca göre Galatasaray'ın en az faiziyle birlikte 1 milyon eurodan fazla para kazanması bekleniyor. UEFA kadrosuna alınmadı. Jesusun üretimli gözüne giremeyen gurma, UEFA Avrupa Ligi kadrosunun yanında Süper Lig kadrosuna da alınmamıştı. En az devre arasına kadar hiçbir resmi maçta oynayamayacak olan Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Yeni, Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS'ye.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 Son gün kuyruğu geldi, rakama duyan em emekliler bankaya akın etmiş. Son dakikada ayına göre promosyon için bankalara akın ettiler, metrelerce kuyruk oldu değerli izleyenler ve emekli promosyonunda bankalar adeta bir yere yarıştı. Emeklilere verilen banka promosyonu 10 bin liraya dayandı, banka kampanyalardan yararlanmak için bugün son gün. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar bankalarda yoğunluk oluşturdu. İşte 2022 emekli promosyonu ile ilgili ayrıntıdır. Finans, finans, ekonomi. Son dakika promosyon için bankalara akıl ettiler. Metrelerce kuyruk oldu. Son dakika promosyon için bankalara akın ettiler. Metrelerce kuyruk oldu. Emekli promosyonunda bankalar adeta birbirleriyle yarıştı. Emeklilere verilen banka promosyonu 10.000 liraya dayandı. Kampanyalardan yararlanmak için bugün sorduğu. Kampanyadan yaralanmak isteyen vatandaşlar bankalarda yoğunluk oluşturdu. İşte, 2022 emekli promosyonuyla ilgili ayrıntılar. Emekli promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Bankalar promosyonları 10.000 liraya kadar çıkarttı. Emekli maaşını başka bankaya taşıyarak promosyonundan yararlanmak için son günü bekleyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kumluklar oluşturdu. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler. Sivas'ta bankaların verdiği maaş promosyonlarından yararlanmak için son günü bekleyenler işlem yaptırabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren banka şubelerini akıl etti. Banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Promosyon dünyası bitiyor diye üzülmeyin, yarın yeniden başlıyor. Promosyon ve konu 41.000 TL'ye. 50 kilometre uzaklıkta olan köyden gelen Abdurrahman Işık, ben yakıp olan köyünden geldim. Daha yeni geldim yarım saat olmadı. Umut uzun 2 saat kadar beklerim belki. 50 kilometre yoldan geldim. 7000 lira promosyon alacağını sanırım şeklinde konuştu. Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık tahrib süresini dolduranlar ve yayını emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların çubelerinden veya e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık tahrib süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 ürün dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve hali hazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. E-Devlet Üzerinden Bildirim Bildirim, bankaların çubelerinde veya E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını yade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor. İBB Başkanı İmhanoğlu'ndan promosyon açıklaması. Tek seferde yatırılacak diyerek buyurdu. İşte rakam. Yapı kredi. Promosyon rekabetinde arayı açan yapı kredi çoğurluğuna maaşını taşıyan emeklilere 7500 TL promosyona ilave olarak 2500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden yapı kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2.500 Türk Lirası ödeyecek. Böylece yapı kredi promosyonuna çıkayı 10.000 TL'ye çıkardı. Yapı kredinin emekli kampanyasının ise 30 Eylül'e kadar tüm uzatıldığı duyuruydu. Ziraat Bankası Ziraat Bankası da 1.500 Türk Lirası altında emekli maaşı alanlara 500 Türk Lirası, 1.500 Türk Lirası, 2.500 Türk Lirası arasında aynı olanlara 625 Türk Lirası, 2.500 Türk Lirası üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 Türk Lirası tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor. Halkbank Emekli maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık tahrik karşılığında promosyon alıyor. 1500 Türk Lirası altında emekli maaşı alanlara 500 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası 2500 Türk Lirası arasında ayrı olanlara 625 Türk Lirası, 2.500 Türk Lirası üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 Türk Lirası tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Vakıf Bank Emekli maaşını bankadan almakta olan müşterilerle 3 yıl süreyle emekli aylığını Vakıf Bank'tan almayı tahmin edenler için,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 iş bankası. Mevcut maaşını iş bankasından alan emekli maaş ödemesi için iş bankasını tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan ZDK emeklileri emekli sandığı sosyal sigortalar kurumu ve bakıp aylıklarına göre 5000 TL'ye kadar promosyon alıyor. 1499 Türk Lirası için 3500 Türk Lirası 1.500-2.499 Türk Lirası arası aylıklar için 4.250 Türk Lirası, Türk Lirası ve üzeri için 5000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını aylıkları için referans olanlara 500 TL'ye varan pazarlamam ayı puanı tanımlanıyor. Garanti BBVA 3 yıllık tahvil karşılığında 1.500 TL'ye aylık alanlar 4.850 Türk Lirası, 1.500-2.500 Türk Lirası arasına 6.000 TL, 2.000 TL ve üstüne 7.250 Türk Lirası nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşlar ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için %2 ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Tahdülü bozulması halinde nakit promosyon, yeni gün esası ile isteniyor. Aklan Emekli aylıklarının 3 yıllığına buraya taşıyanlar, 1499 liraya kadar 4.650 Türk Lirası, 1.500 Türk Lirası, 2.499 Türk Lirası arası için 5.800 Türk Lirası, 2.500 Türk Lirası ve üzeri için 7.000 lira nakit promosyonu alıyor. Ayrıca iki ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar ciddi para ödemesi yapılıyor. Örneği deyip. 3 yıllık aylık taşımama tamini ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4650 Türk Lirası 1500 Türk Lirası 2500 Türk Lirası arasındakiler 5800 Türk Lirası 2500 TL'nin üzeri aylık alanlar 700 TL nakit promosyon alıyor Ayrıca bankaya yönlendirilen her emekli için kişi başına 250 lira olmak üzere 5 kişiye kadar toplam 1250 lira fazladan kredi alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık tahvilin bozulması halinde promosyon bedeli tahvilin kalan süresi dikkate alınarak kişisel yenileyim gün esası göre geri abone oluyor. Birbir finansman. Aylık 1499 Türk lirası altında maaş alanlara 4650 Türk lirası 1, 5, lirası, 2, 4, Türk Lirası 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 2.500 Türk lirası, 2, 5, lirası ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık tahrik dışında şartı olmayan promosyonlara, cep telefonundan kod alınarak da başlarılabiliyor. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de anne babalının velayetiyle promosyon ödenebiliyor. Denizbank. 1.500 Türk Lirası altı aylık alanlar tek başına 675 Türk Lirası, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1.425, 1.500 Türk Lirası 2.500 Türk Lirası arası maaş alanlar tek başına 850 Türk Lirası, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1.600, 2.500 Türk Lirası ve üzeri aylık alanlar tek başına 1 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1.750 Türk Lirası promosyon alıyor. 3 yıl için tek ödeme yapılıyor. Fatula talimatının 3 yıl tahmut süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumunda alınan promosyon, borç olarak yansıtılıyor. Anne veya babasının velayetinde bulunmayan ve aylık alan 18 yaş altına da promosyon ödülüyor. En çok aranan haberler. Mıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen mıst'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay piyasası borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası verilerimiz kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. 22 Nisan 2002 tarih Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-20'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Rusya artarda sert tepkiler gelmeye devam ediyor. NATO duyurdu değerli yani. izleyen. Son dakika haberine göre Rusya'nın ilhak kararı sonrası dünyadan art arda sert tepkiler geldi. Son dakika haberine göre Rusya lideri Başkan Vladimir Putin, dört bölgenin ilhakına görelik yaptığı açıklamada Ukrayna ve Batı'ya dikkat çeken mesajlar vermiş. "Ne Ukrayna ne Batı bizim belleğimizi, ortak geleceğimizi elimizden alamaz." fariğini kullanmıştı. Kararın ardından dünyadan peş peşe tepkiler ve yaptığım kararları gelmişti. Haberle ilgili son dakika haberinin detayları. Finans. Finans. Dünya. Son dakika, Rusya'nın unhak kararı sonrası dünyadan art arda sert tepkiler. Son dakika, Rusya'nın unhak kararı sonrası dünyadan art arda sert tepkiler. Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 bölgenin unhakına yönelik yaptığı açıklamada Ukrayna ve Batı'ya diktat çeken mesajlar vermiş, ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ortak geleceğimizi elimizden alamaz ifadelerini kullanmıştı. Kararın ardından dünyadan peş peşe tepkiler ve yaptırım kararları geldi. İşte haberle ilgili son dakika gelişmeler. Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bugün genel Ukrayna topraklarını ileri bir şekilde imha etme girişimini kumuloğlu ifadesini kullandı. Hiçbir meşhur yok. Rusya'nın uluslararası bir ülkeyi ve Birleşmiş Milletler' Birleşmiş Milletler sözleşmesini ayaklar altında ezdiğini belirten Biden, şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur ifadesini kullandı Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağını ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek bugünkü sahte İlhak iddialarına karşılık olarak Amerika Birleşik Devletleri ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. bu yaptırımlar Ukrayna topraklarının gayrimeşli yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir ifadelerini kullandı. Kullusları Arası Topluma Çağrı Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten bilen, uluslararası Arası Toplum'un türü üyelerini, Rusya'nın dayanışmalı imha çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyordun çağrısında bulundu. Amerika Birleşik devletlerinin açıkladığı yaptırımlar listesinde Rusya merkez bankası başkanı Elvira Nabiylina dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor. İngiltere de yaptırım kararı aldı. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının ardından Rus ekonomisine yönelik belirli mallarda ihracat yasak ve hizmet yaptırımları kararı aldı. Son dakika Zelenski resmen duyurdu. Ukrayna, NATO üyeliği için resmen başlığı yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında, Rusya'nın Bilişim Teknolojileri Danışmanlığı, Mimari Hizmetler, mühendislik, Reklam ve Denetim Hizmetleri ile belirli ticari faaliyetler için hukuki yasal danışmanlık hizmetlerine erişimini kaybedeceği belirtildi. Açıklamada, İngiltere'den, Rusya'nın endüstriyel ve teknolojik yetenekleri için oldukça önemli olan yaklaşık 700 malın ihracatının yasaklandığı, bu mallar arasında, Rusya'nın imalat sektöründe üretim için kritik öneme sahip yüzlerce ürünün yer aldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İngiltere, Rus ekonomisinin kilit sektörlerini hedeflemek için uluslararası ortaklarla birlikte hareket ediyor. Yeni önlemler, güvenlik açıklarını hedef alarak ve önemli tedarik zincirlerini bozarak, Rus rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağı ifadesine yer verildi. Rusya Merkez Bankası Başkanı'na yaptığı İngiltere'nin, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabil ya da yaptırım kararı aldığı vurgulanan açıklamada, Nabiullinanın Lina'nın, Rus rejiminin Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşı yoluyla Rus ekonomisini yönlendirmede verildiği Rusya'nın geçici olarak kontrol ettiği Ukrayna topraklarına yaymada etkili olduğu kaydedildi. Açıklamada, Nabil Lina'ya yaptırım uygulandı ve kişisel olarak varlıkları donduruldu, seyahat yasağına tabi tutulduğu ifadesi kullanıldı. Büyükelçi Bakanlığı çağrıldı. Açıklamada, Rusya'nın inhak kararının ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi ve Kelim'in İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve ülkesinin inhak kararının en güçlü şekilde protesto edildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Ceyniz görüşlerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi. İlgiltere, Ukrayna topraklarının yasa dışı ilhakını ilan etmesini tamamen kımlıyor. Bu düzmece mece sonuçlarını veya Ukrayna topraklarının herhangi bir şekilde ilhakını asla tanımlayacağız. Rus rejimi, uluslararası hukukun ve iğrenç iddialinin hesabını vermedi. Bu nedenle yeni hedeflenen gizmek yasakları yoluyla ekonomik baskıyı artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Juhansk, her son dezakolojiya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı. Son dakika, Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerinden ortak açıklama: Rusya'nın hakını tanımayacaklar. NATO Genel Sekreterinden açıklama: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın yörd bölgesindeki tekrakları ele geçirmesini kınayarak, bu bölgelerin Rusya'ya dahil edilmesinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, Ukrayna topraklarının %15'i Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ele geçirildi. Sahte referandumlar yapıldı ve Ruslar hukuk tamamen iddia edildi. NATO müttefikleri bu toprakların hiçbir Rusya'nın bir parçası olarak tanımlıyor ve tanımlayacak. devletleri, Rusya'nın bu Ukrayna topraklarını ele geçirmeye yönelik girişimlerini reddetmeye çağırıyoruz. Donetsk, Luhansk, Ersun ve Zatoviya Ukrayna'nın dedi. Rusya, Luhansk, Donetsk, Zaporoviye ve her sorunu ilhat etti. Putin, ne Ukrayna ne Batı elimizden alamaz. NATO çatışmanın tarafı değil. Rusya'nın işgalci eylemlerine karşı NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız saldırganlık savaşı devam ediyor, ancak bu Ukrayna'yı destekleme tahribümüzü değiştirmeyecek. NATO çatışmanın tarafı değildir ancak her NATO için savunmak ve toprakların her gün karışını kavurmak için kararlıyız. NATO, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yeniden teyit ediyor. Rusya'nın saldırganlığına karşı kendisini savunmaya devam eden Ukrayna'ya destek sağlamakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın NATO'ya başvurması konusunda Avrupa'daki her demokrasinin NATO üyeliğine başvurma hakkı olduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO'nun kapısı açıktır. Oturum üyeliği, elbette 30 müttefik tarafından ele alınmalıdır. Şimdi e odaklı noktanız, Ukrayna'nın acımasız Rus işgaline karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya acil destek sağlamaktır, dedi. Rusya savaşı bırakırsa barış olacak. Rusya'nın savaşı başlattığı gibi savaşı sona erdirme sorumluluğu olduğunu söyleyen Stoltenberg, Başkan e savaşı sona erdirmeye çağırıyor. Putin, Savaşı başlatmaktan sorumlu olduğu gibi savaşı bitirmekten de sorumludur. Çünkü Rusya savaşmayı bırakırsa barış olacak. Ukraynalılar savaşmayı bırakırsa, Ukrayna bağımsız bir ulus olarak olmaktan çıkacak. Avrupa'da bağımsız egemen bir ulus olarak varlığı sona erecektir. Tutinin amacı bizim Ukrayna'yı desteklemekten caydırmak ama bunu başaramayacak dedi. Ukrayna topraklarını geri alabilir. Ukrayna'nın şu anda Rusya'nın işgali altında olan topraklarını geri alabileceğini söyleyen Stoltenberg, Ukrayna'nın elbette Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen topraklarını geri alma hakkı var. Bu yüzden onları destekliyoruz. Böylece kendilerini savunabilirler ama aynı zamanda bölge topraklarını özgürleştirmeye devam edebilirler. Rusya, nükleer savaşın asla kazanılamayacağını ve asla bu şekilde savaşılmaması gerektiğini anlamalıdır. Eğer nükleer silahlıları varsa. Bunun Rusya için ciddi sonuçları olacaktır. Bu Rusya'ya çok açık bir şekilde iletildi dedi. Stoltenberg-Nordstria, Kuzey rakı, bir ve karşı sabotaj konusunda ise, gerçekleri ortaya çıkarmak ve bu saldırıların arkasında kimlerin olduğunu belirlemek için devam eden soruşturma çabalarını destekliyoruz şeklinde konuştu. Savaşı Rusya kazanırsa dünya daha tehlikeli olacak. NATO'daki konuşması boyunca NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini inerleyen Stoltenberg, Yapmamız gereken şey değişmedi, Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Çünkü Putin'in Ukrayna'da kazanmasına izin verirse, bu Ukrayna için felaket olurdu bizim için ise çok tehlikeli olur. Putin'in ceza almadan askeri güç kullanabileceği ve başka toprakları işgal edebileceğini göreceği bir dünyada sadece Ukrayna değil, aynı zamanda diğer NATO üyeleri ve müttefikleri için daha tehlikeli bir dünya ortaya çıkacaktır dedi. AB ülkelerinin liderlerinden ortak açıklamak. AB Ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Erson ve Zaporojiya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayınladı. AB Ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Erson ve Zaporojiya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı hakkını şiddetle ve ettiklerini yakınadıklarını kaydetti. Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve Birleşmiş Milletler şartıyla uluslararası bu konu ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla iddial için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. her son Zaporizya, Donetsk ve Luhans Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin sürette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği inelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceğin ifade edildi. Açıklamada, Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır diyebilirim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Wuhan, Herson ve Zakolojiya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı. Yeni yaptırım paketi teklifi Avrupa Birliği, ABD Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı ve referandum kararının ardından yeni yaptırım paketi teklif etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula London derleyen, Remmin'in tansiyonun artılmasının bedelini ödetmekte kararlıyız şeklinde dönüştü. Leyen teklifi bazı Rus ürünlerine ithalat yasağı ve Rusya'ya önemli teknolojilerin ihracatının yasaklanmasını içerdiğini belirtti. Avrupa Birliği'nin yeni teklifi 3. ülkelere satılan Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması gibi tedbirleri de içeriyor. Beğen yeni yaptırım paketinin Rusya'yı 7 milyar euro hidracat gelirinden mahrum edeceğini bildirdi. yaptırımların devreye alınması için Avrupa Birliği'nin 27'ye ülkesi tarafından onaylanması gerekiyor. AB Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeye yönelik çeşitli yaptırımları devreye almıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Öncelikle değerli bu haberimizde tarikhaber.com'un haber biten sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemizi ona tarikhaber.com'a yer alan reklamlara tutarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.